Yay burcu kadını nasıl tavlanır? Yay burcu kadınları sosyal yaşamlarında aktif olan erkeklerle birlikte olmak isterler. Hareketlilik önemli anlamda bir kriter şeklinde yay burcu kadını etkiler. Bilgi birikimi genel kültür ile karşısındakini her zaman etkileyebilen toplumsal sosyal düşünün erkekler yay burcu kadını etkileyebilir. Yay burcu kadınları kişisel birikime önem verirler. Kültürlü, bilgili, sosyal erkekler yay kadınları için her zaman bir adım dağımda olurlar. Macerayla yaşayan, heyecan verici, hareketli şeylere ilgi alakalı olan erkekler bu anlamda yay burcu kadınlarını etkilemeyi başarırlar. Monoton, sıradan bir hayattan fazlasıyla hareket eden, taşıyan ve macera içeren tüm bu erkekler en iyi şekilde karşılık bulurlar. Karakter olarak biraz inatçılık taşıyan yay burcu kadınları üzerlerine gidildiği zaman kendi birliklerinden vazgeçmek istemez. Bu sebeple de üzerlerine gidilmesi çoğu zaman ters olacağı için ilişkilerinde de bunu beklerler. Keşfetmek yay kadınlarında temel nitelikler, karakterler arasında bulunduğu gibi kaç taraftan bu özellikler beklenmektedir. Yani yay burcu kadınlarını her defasında şaşırtan bir karakterini keşfederek onu küçük, tatlı bir kız çocuğu gibi sevindiren erkekler her zaman bir adım önde geçerler. Yay burcu kadını erkeğini sinemayı, denemeyi sever, eğer ikili oynandığını düşünür, anlarsa hisseder, görür, kendince tutarsızlıklar fark ederse erkeğin üzerine gidip onu sıkıştırabilir. En sonunda da beraberliği bitirebilir. Eğitim konusuna her zaman hassasiyetle yaklaşır. Kültür seviyesini eğitim seviyesiyle birlikte daha yukarı çıkarmak ve bunu başarmış ya da başarmakta olan erkeklere iyi duymak bu kadınların özellikler arasındadır. Yay kadınları cahillikten nefret eder. Beraber oldukları erkeklere de cahil olsun istemezler. Sosyallik nedenle önemliyse, yeni fikirleri ve arkadaşlıkları açık olmak da Yay burcu kadınları açısından o derece önemlidir. Bu iki konu birbirinin aynısı değildir ancak ilintisi derecesi yüksektir. Erkekler de bu kıstaslara göre davranmak ve yaşamak mecburiyetini denirler. Bu kadınlar yay burcu kadınları da bunu isterler. Cesaretliyi seven, ilişkenliğe önem veren yay kadınları aynı şekilde güçlü erkeklerden hoşlanırlar. Böylece erkeklerin daha değişik özellikleri ile yaşamalarını renklendirdiklerini düşünürler. Özgürlüğü, bağımsızlığı her şeyden önce gelen yay burcu kadınları için erkeklerin kesinlikle kendilerine kısıtlama yapmamaları gerekir. Özgürlüğü, serbestliği kısıtlanan kadınlar o ilişki kafalarında her an bitirebilirler, o ilişkiyi her an kafalarında bitirebilirler ve sizi her an terk edebilirler. Yay kadını çok açık fikirli, düşünceli olduğu için tutuculuğa gelemez. Gelenekçi olan bazı erkekler bu noktada uyum sağlayamazlar ise yay borcu kadınlarıyla pek de başarılı olmayan ilişkileri götürmek zorunda kalabilirler. Toplumsal yönden de kültürler yönden de durum budur. İyi bir karakter özelliğine sahip olan yay kadınları erkeklerinden de karşılıklı kötülük beklemezler. Başka insanlara yardımcı olan iyi niyetli, merhamet taşıyan iyi kalpli erkekler yay kadınlarını daha hızlı etkiler. Yay kadını her ne kadar zaman zaman bencil hareket etse de, inişli çıkış hareketlerini kontrol edemese de erkeğine karşı kesinlikle kötülük düşünmez. Kendine karşı da bu düşünce olsun istemez ve karşısındakinden de aynısını, erkeğinden de aynısını bekler. Yay burcu kadınları arası beraberlik içinde tutarsız da olabilirler. Savurgan, dağınık ve vurdumduymaz zamanlar geçirdiklerinde bu tür hareketlerine sempati ile yaklaşmanız yerinde olur. Erkekler bu hallerin farkında olarak yay kadınlarına yaklaşım göstermeli. Hiç bir zamanda, olmadık bir karşı tepkinin de ortaya çıkabileceği yay kadınlarına ait tüm bu noktalara önem göstermelisiniz. Yay kadınının yeniliğe açık olduğu, sosyal olduğu daha önce de söylemiştik. Erkeğini de bu hayata konsantre edip ona yepyeni dünyalar sunduğu farklı bir özellik olarak öne çıkar. Erkekler yay kadınlarını etkilemek için bu konuda eğilim gösterirken bir anda çok farklı zevkler keşfetmeye başlayabilirler. Bu da ilişkiye renk, dinamizm ve hareket getirir. Bu durumdan yay kadını da partneri de olan erkekle mutlu olurlar. Konuşmalar esnasında yay kadınlarının bir miktar abartı ve mübalağa hareketleri fark edilebilir. Buna rağmen yine de tüm anlatımlar iyice dinlenmeli, buna göre karşılık gösterilmeli, karşılık verilmelidir. Üstelik yay kadınları duygularını da karşısındakini erkekten saklamazlar. Anlatırken sevgi kelimeleri ortaya çıktığında bu sözcüklere inanmak gerekir. Zaten yay burcu kadını sevmiyorsa sevmediğini hemen doğrudan söyler, kıvırmaz, dolandırmaz, lafı evirip gevirip çevirmez. Karakteri nedeniyle en önemli özellikler arasında derin düşünce tarzı gelen yay burcu kadınlarının ayrıntılarda boğulmak yerine doğrudan bütüne baktığı da fark edilebilir. Erkeklerle olan ilişkilerinde bu durum dikkat çekerken genel anlamda etkileyici bir erkek seçeneği öne çıktığında yay burcu kadını ayrıntılara takılıp da ağzının tadını hiç kaçırmaz ve Keyifleri de karşılıklı olarak bozmamayı düşünür, bunu seçer. Yay burcu kadınlarının değişken bir karaktere sahip olduğunu sakın unutmayın. Yay kadının özgürlüğüne çok fazla düşkün olduğu için bağlanmaktan tüm hayatı boyunca korkar. Aşkınızdan ölecek durumda olsanız bile yay burcu kadınlar bunu çok fazla göstermeyin. Çünkü bunu fark ederse sizden uzaklaşabilir. Yay burcu kadınları kendilerine karıştırmasından, kısıtlanmasından hiç hoşlanmazlar. Her görüşe saygılı olan ve bu görüşe göre hareket eden yay burcu kadınlarının yaptıklarını sorgulamayın. Bu yay burcu kızlarını ya da kadınlarını etkilemeniz için size yardımcı olur. Yay kadını ağır kanlı erkeklerden hoşlanmaz. Çünkü gezmeyi, dolaşmayı, yeni yerler keşfetmeyi hareketi çok sever. O yüzden yay burcu kadına karşı hareketli olduğunuzu göstermeniz gerekir. Yay burcu kadınları eğlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi ve gülmeyi de çok severler. Bu yüzden mizat dolu erkeklerden hoşlanırlar. Bu nedenle siz de elinizden geldiği kadar Yalburcu kadınının yanında eğlenceli ve esprili mizah anlayışı olun. Kazanan siz olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle garip şeyleri de paylaşıyoruz. İzleyin dinleyin. 1. Coca Cola da renklendirici kullanılıyor arkadaşlar. Aslında gerçek rengi yeşil. Evet ilginç değil mi? 2. maddemiz.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 Almanya'da pek çok bakım evinin önünde kafası karışmış yaşlı vatandaşların kaçıp gitmesini önlemek için yapılmış sahte otobüs durakları varmış. Allah Allah. 5. Dalgıçların üzerindeki su kırmızı ve sarı ışığı filtreleyerek her şeyin mavi tonda olmasını sağlıyor. Yapay bir ışık kaynağıyla dalmak ise su altının gerçek renklerini görmenizi sağlayabilir. 6. Peki tüm kutup ayılarının solak olduğunu biliyor muydunuz?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 Veyahut işte mesela damar tıkanıklığı tedavisi gibi bu şekilde videolarımızın isimleri de var. Bu şekilde de girebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ altta kutucuğumuz var. Oradan tıkladığınızda bütün videolarımız orada geliyor. Her telden her dilden videolarımız orada mevcut. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam ederseniz beğenirseniz, yorum yaparsanız seviniriz. İddia formüllerimizi tutturan arkadaşlar... Ee, yorumlarını yazıyorlar. Hayırlı olsun, güzel e, şeyler yorumlar geliyor. Bizi izlemeye devam edersiniz, bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler, bol şanslar.